Kırktan başlayarak, onar onar sayın. Boşlukları doldurunuz. Hadi gelin saymaya başlayalım. İlk sayımız kırk. Kırk, dört tane onluk demek. Yani dört tane on. Buna bir tane daha on eklersek, beş tane on olur. Yani beş onluk. O da elli demek. Tekrar bir on eklersek, altı onluğumuz olacak. Yani altmış. Altmışa bir onluk daha eklersek, 7 onluğumuz, yani 70'imiz olacak. E onu zaten yazmışlar. 7 onluğa 1 onluk daha eklersek, 8 onluk olacak. O da 80 demek. 1 on daha ekle, 9 onluk oldu 90. Tamamdır. Hadi bir soru daha yapalım. 656'dan başlayarak, 10'ar 10'ar sayın. Boşlukları doldurun. 656, 6 yüzlük, 5 onluk ve 6 birlik demek. Her defasında bir onluk ekleyeceğiz, değil mi? 5 tane 10 yerine 6 tane 10 olacak. Yani 666. 6 yüzlük, 6 onluk ve 6 birlik. Hadi gelin tekrar 10 ekleyelim. Bir önceki sayımızda 6 tane onluk var. O zaman şimdi 7 tane olduğumuz olmalı. Yani 676 olacak. Tekrar 10 eklediğimizde 8 onluğumuz olacak. Yani 686 zaten yazmışlar. Devam edelim. Tekrar bir onluk ekliyoruz. 8 onluğumuz vardı. Bir onluk daha eklersek 9 onluğumuz olur. Yani 696. Sıradaki biraz daha ilginç olacak. Buradaki 9 onluğa bir tane daha onluk eklemeliyiz. Ama buraya bir on daha eklersek, onlar basamağına ne yazacağız? Şöyle düşünelim. Burayı 69 tane onluk olarak düşünebiliriz. Yani 6 yüzlük 9 onluk yerine 69 tane onluk olarak düşünüyoruz. Peki, 69 tane onluğumuz varsa, ona bir tane daha onluk eklerseniz kaç olur? 70 onluk olur. 70 onluk ve 6 birlik olur. O da. 706 demek, 65 onluk, 66 onluk, 67 onluk, 68 onluk, 69 onluk ve 70 onluk diyebiliriz.